Hadi biraz daha limit sorusu çözelim. Yeni bir soru yazayım. Fonksiyon şöyle olsun. x 3'e yaklaşırken x kare eksi 6x artı 9 bölü x kare eksi 9. Bu şekilde bir limit sorusu görünce yaptığım ilk şey x değerini yerine yazıp mantıklı bir sonuç elde ediyor muyum? Görmektir. Zaten çözmüş de olursunuz. Aslında çoğunlukla çözmüş olursunuz. Genelleme yapmayı pek sevmem de. Fonksiyon sürekli ise çözmüş olursunuz. 3'ü payda yerine koyarsak, 3'ün karesi yani 9 eksi 18 artı 9 olur. Bu da 0'a eşittir. Payda'ya bakalım. 3'ün karesi eksi 9. Bu da 0 eder. 0 bölü 0'ı pek sevmeyiz. Evet, 0 bölü 0'ı sevmeyiz. Peki burada bir sadeleştirme yapıp, x'i yerine koyunca mantıklı bir sonuca ulaşabilir miyiz acaba? Buradakiler gibi iki polinoma şöyle bir baktığımda bile onları çarpanlarına ayırmanın kolay olduğunu görebiliyorum. Bunları çarpanlarına ayırdığımda, payda, payda da aynı çarpan olursa kolaylıkla sadeleştirebilirim. O halde başlayalım bakalım. Pay x artı 3, hayır hayır, x eksi 3, eksi 3, bu yanlış oldu. Aslında, x eksi 3'ün karesi gibi görünüyor ama ben x eksi 3 çarpı x eksi 3 yazacağım. Zaten bu da x eksi 3'ün karesi demek. Paydaya geçelim, Onu nasıl ayıracağınızı biliyorsunuz. x artı 3 çarpı x eksi 3, değil mi? Üstteki fonksiyonun x, 3'e yaklaşırkenki limiti, aşağıdaki fonksiyonun x, 3'e yaklaşırkenki limitine eşittir. Bu fonksiyonların x, 3'e eşitken, tanımsız olduğu gerçeğini değiştirmemizin bir yolu yok. Ama sadeleştirirsek neye yakınsadığını bulabiliriz. x'in 3 dışında başka bir sayı olduğunu varsayarsak, bu iki ifade birbirini götürür. Çünkü ikisi de 0'a eşit değildir. Yalnızca, x, 3'e eşitken 0 olurlar. Hem paydakini hem de paydadakini sadeleştirelim. Çok özenli çalışmıyorum ama bu yöntem böyle öğretilir. Ana fikri anlamışsınızdır. Bu ifade neye eşit oluyor? x 3'e yaklaşırken x eksi 3 bölü x artı 3'ün limiti. x'i yer şimdi yerine koyup ne çıkacağına bakabiliriz. pay 3 eksi 3 yani yine 0 olur. Ama payda 6'dır. 3 artı 3 eşittir 6. Artık elimizde bir sayı var. 0 bölü 6 bir sayı eder. 0 eder. 0 bölü 6, 0'dır. İlginç bir durum oldu. İlk seferinde 0 bölü 0 yanıtına ulaşmıştık. Ama şimdi sadeleştirme yapınca 0 bulduk. Tabi şunu unutmayalım. Burası çok önemli. Bu ifade x 3'e eşitken tanımsızdır. Onun dışında her noktada tanımlıdır. Grafiğini çizerseniz ki çizmenizi şiddetle öneririm x'in 3 olduğu noktaya yaklaştıkça, bu ifadenin değeri de 0'a eşit olacak. Şu anda şöyle diyorsunuzdur. Ee, i̇lk başta 0 bölü 0'dı. 0 bölü 0 olan her ifade sadeleştirme yapılınca peki 0'a mı eşit olacak? Bakalım öyle miymiş? Sayfayı temizleyelim. Fonksiyonumuz... Soru şu, x 1'e yaklaşırken x kare eksi x eksi 2. En x kare artı x eksi 2 diyelim. Gördüğünüz gibi soruları kafadan yazıyorum. Hata yapabilirim o yüzden. Payda da x eksi 1 olsun. Aynı şekilde x 1'e eşitken sonuç neymiş görelim. 1'in karesi artı 1 yani 2 eksi 2. Ne olur? 0 bölü 0. Yine 0 bölü 0 oldu. Evet, belki sadeleştirebiliriz. Bakalım olacak mı? Payı çarpanlarına ayıralım. Aynen yazayım. X 1'e yaklaşırken x eksi 1 çarpı x artı 2. Değil mi? x eksi 1 çarpı x artı 2 bölü x eksi 1. Limit sorularını çözdükçe şunu fark edeceksiniz, paydaki ifadeyi çarpanlarına ayırmakta zorlanırsanız, paydada bulunan ve fonksiyonu tanımsız yapan ifadelerden biri, büyük olasılıkla payın çarpanlarından biridir. Bazen, çarpanları ayırma işinde, bu sorudaki kadar kolay olmayan ifadelerle karşılaşabilirsiniz. Ama, paydadaki ifadelerden birini, çarpanlardan biri olarak seçerek işe başlayabilirsiniz. Bu sorularda, ifadeyi sadeleştirme konusunda, püf noktalardan biri de budur. x'in 1'e eşit olmadığını kabul edersek, yani, x eksi 1'lerin 0 olmadığını kabul edersek, her ikisini de sadeleştirebiliriz. Böylece fonksiyonun eşiti olarak şunu, sonucu olarak şuna ulaşırız. x 1'e yaklaşırken, x artı 2'nin limiti. İşte bu çok kolay. x 1'e yaklaşırken, x artı 2'nin limiti nedir? 1'i yerine koyarsanız, 3 elde edersiniz. İlginç değil mi? Fonksiyonun x eşittir 1'deki değerini bulmaya kalktığımızda, 0 bölü 0'a ulaştık. Önceki soruda 0 bölü 0 belirsizliğine sadeleştirme yapınca 0 olarak çözmüştük. Ama bu soruda 3 çıktı. Grafik çizim yapan bir hesap makineniz varsa bu fonksiyonların grafiklerini çizdirin ve göreceksiniz ki x 1'e yaklaşırken fonksiyonların limitleri de fonksiyonların o noktalardaki değerlerine yakınsıyor. Kendiniz de sorular üretin. Ben zaten hep öyle yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Bir soru daha çözelim. Benim ilginç bulduğum bir soruyu yazayım. Nasıldı? Sorumuz şu. x sonsuza yaklaşırken, x sonsuza yaklaşırken fonksiyonumuz da x kare artı 3 bölü x küp. x'in sonsuza yaklaştığı bu sorularda da şöyle yapın. x'in gerçekten çok ama çok çok çok büyük değerler aldığında ne olacağını düşünün. Bu soruların bir de hilesi vardır. Hesap makineniz varsa, hatta olmasa bile fark etmez, x'e çok büyük bir değer verin x, 1 milyon olduğunda, 1 milyar, 1 trilyon olduğunda ne olduğuna bakın. O zaman hemen kavrarsınız. Bu ifadenin bir limiti varsa onu hemen görürsünüz. Ben şöyle çözerim. Paydaki en hızlı artan terim x kare değil mi? En hızlı artan terim bu. Paydadaki en hızlı artan terim hangisi? Paydadaki en hızlı artan terim x küp. Peki, hangisi daha hızlı artıyor? x küp mü, x kare mi? Tabii ki x küp, x kareden çok daha hızlı artıyor. Öyleyse x'e çok büyük değerler verince payda, paya göre çok daha hızlı artacak. O halde x'e giderek artan değerler verdikçe payda çok ama çok daha hızlı büyüyecek ve fonksiyonun eşiti de giderek azalan çok küçük bir sayı olacak, öyle değil mi? Yani sıfıra yakınsayacak. X sonsuza yaklaştıkça fonksiyon da sıfıra yaklaşacak. Çok üstün körü. Özensiz anlatmışım gibi gelebilir ama bu şekilde akıl yürütmelisiniz. Başka bir yöntemde, başka bir yöntemde ifadeyi parçalamak. Bu kesirli ifadeyi parçalara ayırıp, 1 bölü x artı falan filan gibi bir şey elde etmek ve x sonsuza yaklaştığı için 1 bölü x sıfıra yakın diyebilmek. Bir soru daha yapalım, zaman var. Hızlı çözeyim ki aklınız karışsın iyice. <gülüyor> x sonsuza yaklaşırken ne diyelim 3 x kare artı x bölü 4x kare eksi 5. Böyle sorular bazen bayağı kafa karıştırabilir ama aslında çok kolaydır. Şöyle düşünmelisiniz, x çok büyük bir değer aldığında sonuç ne olur? x'e çok büyük değerler verdiğinizde bu küçük terimler, bu büyük terimler kadar hızlı artmayan bu küçük terimler anlamsız hale gelir değil mi? Çünkü x'e çok büyük bir değer vermişsiniz, bu soruda bu terimler anlamsız hale gelir ve bu x'li terimler de aynı hızda artar değil mi? Artsalar bile aralarındaki oran yani 3 bölü 4 oranı korunur. Fonksiyonun limitini bulmak da işte bu kadar kolay. 3 bölü 4. Yapmanız gerekenler şunlar. Paydaki en hızlı artan terimi bulmak, paydadaki en hızlı artan terimi bulmak ve neye yakınsadığını belirlemek. Terimler aynı ise sadeleştirirsiniz ve limit 3 bölü 4'e yakın dersiniz. Çok çala kalem bir çözüm yöntemi belki ama size doğru yanıtı verir. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere.